Bugün 31 Ağustos 2022 çarşamba. Merkür günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay denge ve uyum arayışımızı öne çıkarıyor. Terazi burcundaki ay sabah saatlerinde Aslan burcundaki Venüs'te uyumlu görünümde olacak. Duygu ve düşüncelerimizi iyi ifade edebileceğimiz bu saatlerde iş ve özel ilişkilerimizde de başarılı olabiliriz. İletişim, bilgi alışverişleri, yazışmalar, sözleşmeler, eğitim, seyahat ve ticari faaliyetlerde verimli ilerleyebilir. Ay 13.43'te Oğlak burcundaki pürü dik açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay öğleden sonraki saatlerde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Duygusal baskıların artabileceği bu saatlerde şartları fazla zorlamadan rutin işlerimize de ilgilenebiliriz. Aşırı kontrolcü ve manipülatif enerjilere karşı dikkatli olmalıyız. Yorgun ve karamsar hissetmemiz mümkün. Kendimizi zorlamadan biraz yalnız kalıp dinlenmek, tefekkür yapmak ruhsal ve bedensel faydalar verebilir. Ay saat 20.11'de Akrep Burcu'na geçecek. Akşam saatlerinden itibaren duygularımız derinleşirken ilişkilerde aşk, tutku ve cinselliği de öne çıkarabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.